Mut gazetecilik deyince ilk önce aklımıza sanki böyle makineler e, bir, bir oturmuşlar bir yerde haber yazıyorlar gibi bir şey düşünüyoruz. Ama öyle bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. E, yine insan emeğinin başlangıcında e, kurulumunda yer aldığı bir gazetecilik pratiğinden bahsediyoruz. E, bir yazılım vasıtasıyla özellikle nicel verinin yoğun olduğu haberleri bir algoritma aracılığıyla... Otomatik biçimde yazdırmaktan bahsediyoruz ama başlangıçtaki bu kodu yazan kişi yine insan. Dolayısıyla bir makinenin oturup haber yazdığı bir süreçten bahsetmiyoruz aslında. Örnek vererek belki biraz daha kolay açıklayabiliriz. Örneğin şu an maalesef ülkemizde üzülerek İstanbul'da bir deprem bekliyoruz. Korkuyla bekliyoruz. E, bu deprem için... Bir gazetecileri sürekli olarak oturtup bizim e, kandili rastathanesinin ya da devlet kurumlarının diğer devlet kurumlarının sitelerinin başında oturtarak 24 saat bekletme imkanımız yok. Bunun yerine bir javascript ya da herhangi bir başka bir programla bir kod yazıyoruz ve diyoruz ki programa her 5 saniyede bir gidip ilgili kurumları kontrol et. Eğer bir deprem varsa ekrana İstanbul'da deprem oldu ee, şiddetine göre işte yedi şiddetinde bir deprem oldu can kaybından endişe ediliyor yazısını otomatik olarak getirebiliyor mesela. Sadece deprem olarak düşün, düşünmeyelim. nicel verinin yoğun olduğu hangi haberler var diyecek olursak meteoroloji böyle. Yine Ankara'da yağmur bekleniyorsa e, yine biz bir kod parçacılığına kod parçacığına, e, meteorolojinin verilerini kontrol ederek ekrana ...yağmur olduğunu, şemsiyelerini unutmamalarını söyleyebiliriz. Ee, bunun dışında spor müsabakalarında dakikalar, goller... ...yine sayısal verinin çok yoğun olduğu haberler... ...yine aklımıza gelebilecek olan başka ne olabilir dersek... E, ...tabii ki ekonomi, dolar, euro ya da işte e, çeşitli para birimlerinin... E, ...ülkenin para birimine göre değişimiyle ilgili olan haberleri... ...yine biz algoritmalara otomatik biçimde yazdırabiliyoruz. Ama burada... Önce dediğim gibi hangi haberlerin otomatize edilebileceğine karar vermemiz gerekiyor. Şu an için bunlar ağırlıklı olarak nicel haberler ve bir yine insan emeğiyle kod yazarak ilgili yerlerden veri kaynaklarından veriyi çekerek otomatik biçimde yazmalarını sağlıyoruz. Veri gazeteciliği dediğimizde de yeni bir anlatı türü olarak karşılaşıyoruz. Biliyoruz ki biz dijital endüstrilerin çok arttığı, dijitalleşmenin çok arttığı, dijital enformasyonun anormal derecede çoğaldığı bir coğrafyada bu verileri anlamlandırmak için yeni anlatı tiplerine ihtiyaç duyuyoruz. Ne demek istiyorum? Yazı bazen yeterli olmuyor, görsel bazen yeterli olmuyor, sadece işte sabit görüntü yeterli olmuyor. Tablolar da bazen tek başına yeterli olmuyor. Bütün bunları bir arada kullandığımız, e, özellikle yine sayısal olarak verinin çok olduğu yerlerde o tablolarla e, yeni bir anlatı türü oluşturarak verice yoğun olan e, bir konuyla ilgili bilgiyi çok kolay, çok pratik bir biçimde anlatmamızın Yeni bir yolu ama burada belki üzerinde durmam gereken şeylerden biri e, sadece nicel veriyi görselleştirmiyoruz biri veri görselleştirmede. Nitel veri görselleştirmek için de zihin haritalama gibi başka nitel veri görselleştirmeye ...yönelik olarak birçok başka araçta kullanma şansına sahibiz. Ne yapıyoruz burada? Tablolaştırıyoruz, grafikleştiriyoruz. Ses öğesi ekleyebiliriz. Resim yine sabit ya da hareketli görüntüye ekleyebiliriz. Ama miktarca fazla anlaşılması zor bir konuyu... ...belki tek bir anlatıyla çok kolay bir biçimde... E, ...kitlelere ulaştırmamızı sağlayan bir yeni anlatı türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için de belirli becerilerimizin olması gerekiyor. Nedir bu? İlla programlama dillerine hakim olmamız gerekmiyor ama bazı tullar var. Veri görselleştirme için kullanabileceğimiz tullar var. Bunlardan yararlanarak verimizi oraya yükleyerek görselleştirme eee e, ...süreçlerine başlayabiliriz, görselleştirme, yani ilk denemelerimizi yapabiliriz. Bu programların ya da tulların bir kısmı ücretsiz ve açık kaynak kodlu. Dolayısıyla hiç ürkmeden, çekinmeden bunları kurcalamamız, bunların üzerinde... ...verilerimizi anlamlı bir anlatıya dönüştürmeye çabalamamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında ilk başta böyle korkutucu gibi gözüken bu anlatı türü... ...öğrenildiğinde çok keyifli, çok kolayca, zor... ...içerikleri, kitlelere anlatmanın etkili bir aracı olarak karşımıza çıkıyor. Gençlere kendilerini hem veri gazeteciliği alanında hem de robot gazetecilik alanında... ...geliştirmeleri için e, önereceğim bazı e, noktalar elbette ki olacaktır. Ama ilk önce belki şunu söylemem gerekiyor. Robot gazetecilik yani algoritma yazmak, programlama dili bilmek... ...ya da veri gazeteciliği tullarını iyi kullanıyor olmak sihirli bir değnek değildir. E, dolayısıyla her kod yazan kişi muhteşem içerikler oluşturacak diye bir kaide yok. Bunu bilelim. E, çok Klişe olacak belki ama içerik kraldır diye de bir biliyoruz ki söz var e, dijital dünyada çok kullanılan. Öncelikle gerçekten neyi anlatacağımıza karar vereceğiz. Verilerimizi iyi toplayacağız ki bunu ister veri görselleştirmeyle anlatalım, ister algoritmalarla anlatalım. Bunlar sadece bir araç. Dolayısıyla öncelikle e, iyi bir haberci olmanın koşulu... Yani öncelikle içeriğimizin ne olacağına karar vermemiz, bunun üzerine kafa yormamız çok önemli. Bu da gerçekten iyi bir genel kültür becerisi, çok fazla kişiyi tanıma, haber kaynaklarına dokunma, ulaşma. Önce bunları sağlamamız ve veriyi sağlamamız gerekiyor. İyi bir verimiz olmadan dünyanın en iyi tool'unu bilelim, dünyanın en güzel veri görselleştirme araçlarını kullanabilelim. Bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla önce toplayacağımız veriye odaklanacağız. Arkasından da benim çeşitli önerilerim elbetteki ki var. Ee, yine önerim öncelikle ücretsiz olanlardan gençlerin diyebilirler ki bizim e, maddi koşullarımız uygun değil. İnanın şu an data visualization diye İngilizcesiyle, Türkçesiyle veri görselleştirme diye girseler onlarca YouTube videosu ya da farklı kanallardaki e, içerikle karşılaşabilirler. Ve bunların bir kısmı gerçekten çok temelden anlatan. E, ...kurslar ya da içerikler. Bunlarla başlamalarını öneriyorum. E, hiç zor değil, korkmamalarını öneriyorum. Dünyada da yapılmış araştırmalar var. Şöyle şeyler var, gazetecilik öğrencisiyim. Matematik bilmiyorum, programlama yazamam. Hiç ilgisi yok. Bunun güvencesini verebilirim. Sosyal bilimciler çok güzel kod yazabilirler. Çok başarılı, çok temiz kod yazabilirler. Yeter ki korkmasınlar. E, bir de e, ilk izledikleri kaynak belki... Kendilerine çünkü biz eğitimcilerin de birazcık kendimize e, iğneyi batırmamız gerekiyor belki. E, ilk izledikleri kaynak kendilerine soğutmasın lütfen. Yani belki bir kişinin benim anlatımımdan da çok hoşlanmıyor olabilirler. E, e, ama alternatif başka başka. E, çünkü çok şanslıyız bu konuda dediğim gibi internet ortamında onlarca kurs, onlarca içerik, hele ki ücretsiz olarak var. Bunlara bakmalarını ve bunlarla başlamalarını öneriyorum. Yine e, sadece hazır paket e, olarak yüklenmiş olan videolar yerine çeşitli online workshoplar düzenleniyor şu an. Bunları takip edebilirler. Etkili isimleri sosyal medya üzerinden takip edebilirler. Onların yaptıkları etkinliklere bakabilirler ve bence e, yapılmış veri görselleştirme örneklerini, veri gazeteciliği örneklerini Türkiye'de de çok güzel yapılıyor. E, ben gurur duyuyorum. Bazı öğrencilerimiz gerçekten bizi geçiyorlar. Yani fakültede bu dersleri alarak... Piyasaya giden ve gerçekten çok çok iyi, çok çok güzel içerik oluşturan öğrencilerimiz var. Daha iyi bir veri görselleştirmenin bir yolu da hem etkili tulları öğrenmek, hem bunun mantığını ve felsefesini, işte dezavantajlı grupların da erişebileceği bir veri görselleştirme yapmak. Neden bahsediyoruz? Yap, öyle bir içerik oluşturacağız ki yaşlılar, engelliler... Onlar da çok rahat o içeriği okuyabilecekler, bilgi edinebilecekler. Yapılmış içerikleri takip etmek. Bu haberciliğin de ana kuralıdır zaten. İyi bir haber yazmanın kuralı çok fazla haber okumaktır. İyi bir veri görselleştirmeci ya da işte veri görselleştirme uzmanı ya da veri gazetecisi olmanın kuralı da yapılmış olan örnek çalışmalara bakmak ve onları takip etmekten geçiyor. Bir de... Tullar sürekli değişir, onu söylemem gerekir belki. Dolayısıyla bir tulu öğrendim, hayatım boyunca hayatım kurtuldu ya da bir programlama dilini öğrendim. Bundan sonra hayatım kurtuldu diye bir durum yok. Güncel gelişmeleri, yeni tulları, yeni alanla ilgili eğer seviyorsanız bu alanı takip etmeniz gerekiyor. E, tekrar başa dönerek son kez bitirecek olursam, neden sihirli bir değnek değil? Bu tür dersleri alan 20-30 kişiden 1-2 kişinin bu konuya hevesi var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla nasıl ki herkes ekonomi muhabiri olmuyorsa, nasıl ki herkes parlamento muhabiri olmuyorsa, herkes de veri görselleştirmeci ya da veri gazetecisi ya da algoritmik haber yapan biri olacak diye bir durum yok. Ama bu konuya ilgisi olanlar için de bu kanalları açmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi takip. Etkili tulları öğrenme, yeni gelişmeleri devamlı olarak bakma ve yapılmış çalışmaları, yapılmış görselleştirmeleri takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum.